Bırak ki sen cansın, uygun hastalara hep şifasın. Bırak ki bırak ki sen cansın, uygun hastalara hep şifasın. En düşük vücut dostları en etkili ilk sıranları. Bırak ki bırak ki sen cansın, uygun hastalara. Neflerin ta, ta içine Hem heterojen hem etkili Hem hızlı hem güvenli Bırak ki bırak ki sen cansın Uygun hastalara hep şifasın Bırak ki bırak ki sen cansın Uygun hastalara hep şifasın hastalara hep şifasın bırak ki bırak ki sen cansın uygun hastalara